En yani son 189. sayfada kalmıştım. Din tanımı İmam Azam ve Buhalife'nin buradan devam ediyoruz. Bismillah. Ve Dinu ismun waqiyun al imani ve İslami Yani geniş bir tanım yapıyor burada İmam Hazım. Nedir imanı da, İslamı da, şeriatlarda da hepsinin kapsayan. Bütün bunları şamil konulmuş bir isimdir. Ey el-ahkamu cemiyuha yani bütün hükümler insanın hayatına dair ne varsa e, tabi burada hüküm deyince usta sadece ana, e, hukuki anlamdaki bir hükmü kastetmiyor değil mi? İhtikati yani hayat... hükümler de var. Ameli tabii. hükümler var. Ahlaki hükümler var. Hepsi olmasın. Yani hayata, hayata dair olan bütün her şeyi kapsıyor mana iza şimdi burada şu anlama bir bakmak lazım din şu anlamda kullanılırsa nedir o fel muradu bihi ve'l ikraru şey o zaman nedir ne kastedilir burada tasdik etmek kalben tasdik etmek ile ikrar etmek ve başka ve kabulül ahkamil enbiyai aleyhissalatu ve İşte peygamberlerin getirmiş olduğu hükümleri de kabul etmek anlaşılır. Kema yuste'fadu min kavlihi taala, Allah Teala'nın şu sözünden istifade edildiği ilham alındığı üzere. Vemen yaptagi gayr al islami dinen her kim İslamdan başka din isterse ve ona tabi olursa فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ Ondan kabul edilmeyecektir. Yine ve kavli Taala, allah Teala'nın şu ayeti اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ Allah katında tek din İslam'dır. Yani bizim Şaban Hoca'nın deyimiyle büyük D ile yazdığımız et dediğimiz şeydir. Yani bütün hepsini kapsayan boyutlarıyla dini kastediyoruz. Tekrar burada şeyi unutmuyoruz, İmam-ı Azam e, bir kavramı bağlamına göre anlamlandırıyor. Yani kimi yerde işte burada olduğu gibi de o büyük D harfiyle ettiğin anlamında, geniş anlamıyla, e kimi yerde de insanın tedeyyül anlamında da kullanılabiliyor. Onlar bağlama göre değişiyor. Yine şu ayet, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ min حَرَجِنِ yani Allah size dinde herhangi bir zorluk yapmamıştır, çıkarmamıştır. Ve radıytu lekumul islame dine İşte sizin Müslüman olmanızdan razı oldu Din olarak, yani sizin dininiz olarak İslam'dan razı oldu. Ve leysel muradul imami. Yani imamın buradaki maksadı şu değildir. Ne değildir? Ennet dine yutlaku ala kulli vahidin Min al ve bin Yani tamamen birbirinden yalıtılmış bir şekilde mahza sadece imandır veya sadece İslamdır veya sadece şeriatlardır şeklinde bir şey kastetmemektedir. Bunların bütününü ifade ediyor. Kema towheme şarihu hâda fi hâda al ama ne var ki, işte bu e, fıkıh ekberin şarihlerinden bir tanesi, bu bağlamı yanlış anlamış diyor. Ki o bunların ayrı ayrı anlaşıldığı kanaatine varmış. Bu yanlıştır diyor. Niye? <gülüyor> Böyle bir anlayış faricun an nizamil meram yani imamın vermek istediği anlamın, anlam düzeninin sistematiğinin tamamen dışında bir şeydir. Nokta. Ve fi akîdet-i tahavîyi Tahavîa kaydında da şöyle geçmektedir. Ve dînullâhi fil ardi ve semai vâhid. Yerde de gökte de Allah'ın dini tek bir, bir, bir tanedir. Tek dindir. Yani ve huve beynel huluvvi ve taksiri. Yani aşıkılık ve ihmalkarlık arasında orta bir yol. Yani ne aşırıya kaçacaksın, ne de bir şey ihmal edeceksin. Her şeyi tam yerli yerinde yapacaksın demektir. Biraz e, de Üstad, ehl sünnetinde söylemine uyan bir şey. Orta yol, middle way. <gülüyor> ben şeye biraz şaşırdım, acaba kime burada şari olarak kime laf atıyor acaba? Abi onu dipnotta belirtiyordu. Öyle mi? E, e, dipnotta görebilirsek, sanki orada hatırlıyorum ama yok dipnotta vermemiş Vallahi şeyle yani bir, bir yandan... bakmak lazım kaynaklarına evet. bir bakmak lazım hocam oradan çıkarttım ee, kimi kastediyor onu yani tam bir ben yandan, de yandan şeye bakayım Sinobi'ye bir bakayım dedim bir yandan bakayım onun kastediyor acaba mi? çünkü ha. yani biraz Kamel imandan tartışmaları ile ilgili bir şey mi acaba burada bir sen, senin adama mı laf atıyor şimdi hocam? Yok onu bulmaya bakayım dedim onun şeyinde acaba ona mı laf atıyor da daha henüz bulamadım bir yandan bakıyorum onu Sinobi'nin metnine Sinobi aliyul önce mi sonra mı? Önce ha dur şu bakayım daha başlıyor. Önceyse atabilir belki bilmiyorum yapabilir evet ama tabii şeyi şeyi okumadık ya hocam yani bu işte. Ee... Ne ki, e, takdimini, ön sözünü okumadığımız için, evet. o da belki ifade ediyordur işte şu şu şu şarihleri eleştiriyor, ediyor falan diye. Okumadığımız için orayı net bir şey diyemiyoruz. Direk hemen metne dalıyoruz ya hocam. Evet, evet. Evet, yani tipik e, ehl sünnet söylemini burada görüyoruz yani. Orta yolcu. Ve beyne teşbihi ve ile tabi bu kavramlar en azından şeyi e, bir şeyler aklımıza getirmesi lazım. Yanılmıyorsam vulu ve taksir derken amelleri kastediyor, değil mi hocam? Ee, teşbih. teşbih ve evet teşbihi ve tatil derken Allah'ın sıfatlarına ilişkin yaklaşımdır. Yani e, bizim yolumuz ne e, böyle müşebbiyenin yoludur, ne de sıfatları inkar eden bir yoldur. Evet. Ve beynel cebdi vel kader. Ne cebbiyecidir, ne de e, kadercidir. Hı hı. Ve beynel emni güven ve e, korku endişe arasında bir şeydir. Ve fissahihi sahib bir şekilde yani Ebi Hureyre'ye uzanan bir rivayetle e, nakledilen şeyde şöyle ifade edilir inna maaşiral enbiya'i dinuna tabi direkt Hazreti Peygamber'den nakledilen e, dinuna vahidun. Biz peygamberler topluluğunun dini tektir. Yani aslu, yani özü, çocuğu tek bir dindir. O da nedir? وَهُوَ تَوْحِيدُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ Tevhid konusu, ana konu, yani asl-usul de deniyor buna ve bununla ilişkili konulardır. لَكِنَّ şeraiya, fakat şeriatlara geldiğimiz zaman Mütenevvi'atun. Onlar da çeşitlidir. Allah-u Teala'nın Allah Teala şu sözüne binaen Likullin ceallâ minkum şir'aten ve minhâca. Yani biz hepiniz için ayrı ayrı bir yol, yöntem belirledik diye ifade ediliyor. Evet. Din tanımlamasını geçtik. Marifetullah konusuna geliyoruz. Hocam eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Yok hocam. Tabii diyorsun yani bir sürü ders verdik sabahtan akşama kadar yorulduk. Konuşacak fermi kaldı bizde. <gülüyor> biraz o yorgunluk oluyor. Daha bir daha ders de var altıda. Siz mazulunuz bize. Sen kaç? 11'e kadar sürüyor mu? 11-12'ye kadar. Pazartesi ve Cuma 10'da bitiyor. Ee, akşam ha. dersleri. İyi erken bitiyormuş canım. Bir şey sayı ondan sanırım. Allah aşkına <gülüyor> çaylık vakit oluyor ya benim de o civarda bitecek abi bugün dersim Allah kolay versin amin cümlemize inşallah evet geçiyoruz diğer başta narifullâhe teâlâ kemâ vassafâ nefsev vassafâ mı diyelim vasafa mı diyelim hocam? hangisi daha doğrudur la <gülüyor> Nerede nerede şey okuyorsun tamam tamam. Vasa kendini vas nasıl vasfettiyse Allah'ı öyle biliriz. Yani sülasi sülası mücveret ne yapıyor evet, olmak mı dairdir? Evet hocam ben öyle tamam. yani yeterli illa vasafeye gelin. Tamam ee, Allah kendisini nasıl e, nitelendirmişse tanıtmışsa biz de Allahı o şekilde biliriz. Nariful teala Taala hakkı yani biz Allah'ı hakkıyla biliriz. Şimdi burayı geniş bir açıklamaya tabi tutacak. Hakkıyla bilmek ne demek? Ey yani şu demek değil diyor. La bi'tibari kunhu zati. Yani zatının özünü anlamak anlamında bir şey değil. Yani Allah zatını bilmemiz mümkün değildir. Kaydını baştan koyuyor. Ve ihatati sıfat sıfatı ya bütün sıfatlarını kuşatan, teşmil eden, her bir ayrıntısına kadar e, bilmeyi ifade eden bir e, marifetullah'tan bahsetmiyoruz. Nedir kastettiğimiz şey? E, yani insanın sınırları ölçüsünde bilmesi, Allah hakkıyla bilmesidir de, diyecek şimdi. Bi hasebi makduril abdi ve taqatihi fi cemi'i halatihi. Her halükarda kulun gücü ölçüsünde Allah'ı bilmesi demektir. Kema vasefe Ne demek kema? Vasfettiği gibi, nitelendirdiği gibi. Ey Allah'u Subhanahu nefse ey zatı. Yani Allah kendi zatını nasıl nitelendirmişse biz de onu o şekilde bilir ve tanırız. Ve fihi, bu sözde vardır. Ne vardır? Delilum. Bir delil vardır. Hala Cevâzi itvâk'in nefsi alâ dâti Evet, burada bir etimoloji yapıyor. Nefs kelimesi Allah'ın zatını ifade etme bağlamında kullanılır mı? Evet. Kullanılır diyor yani. Burada e, Allah-u Teala'nın zatını niteleme bağlamında kullanılması mümkündür. Buna dair de bir delil vardır diyor. Yanılmıyorsam ayetlerde de geçiyor değil mi hocam? Nefs Kelimesine. şey, e, sanki bu Hz. İsa e, sen benim nefsimdekini bilirsin, ben seninkini bilmem bu ayette evet, değil mi bu kelime vardı sanki evet, geçiyor diye haberi sıfatlardan olarak yanılmıyorsam ve emmâ idlâgı dâti yani zat isimlendirilmesinin kullanılmasına gelirsek feekferul ulemâyi fil ibarâti Cem'an beynedeti ve sıfatı. Şimdi genel itibariyle ibarelerde ulema yani zat ve sıfatları birlikte mi kullanıyor diyelim hocam. E, birlikte e. kullanma taraftarıdır gibi bir anlam var sanki. E, e, e, ulemanın evet <gülüyor> evet evet hem, yani Allah... şeyleri, hem zatı hem yani. de sıfatları ha, bir an yani bir bütün olarak niteleme bağlamırlar. Hı -hı. Ve kat var da e, şöyle bir e, bu hadis herhalde değil mi? Hadis rivayeti hocam. Hı -hı. E, bakalım dipnotta da kenzul malda geçmiş zaten hadis rivayeti. Hı -hı. Şöyle, bir, he, şöyle bir rivayet gelmiştir diyor. Tefekkeru fi kulli şeyin Her şeyi düşünün. la tefekkeru fi zatillahi Allah'ın zatını düşünmeyin. He, yani böyle herhangi bir şeyi böyle görüyormuşçasına, dokunuyormuşçasına, Allah'ın zatına böyle bir şey mümkün değildir demek istiyor yani. Onu, yani zaten bu bir usuldür kelamda. Yani e, Allah'ın dışındaki her şeyi e, zati itibariyle bilme imkanı vardır. Yani direkt bilme imkanı vardır. Ama e, Allah her halükarda dolaylı olarak bilinir. Yani e, eserleri itibariyle Değil mi? Fiillerin, fiilleri itibariyle bilinir. Diye bir şey vardır, usul vardır. Ve emma ma zekerehu suyutiyyu, suyutinin de zikrettiğine göre, buna gelince, min ennehu katwara varada utlabu zati aleyhi subhanahu fil Bukhari. Yani Bukhari'de allah Teala, Allah Teala'nın zat olarak isimlendirilmesine dair bir şey geçmiştir diyor. Nerede? Fî kıssati Hubeybin. Hubeybin kıssasında diyor. Burada da Hubeybin kim olduğunu zaten ifade ediyor. Ensardan bir sahabi. Ve huve onun sözü de şudur. Ve zâlike fi zatil ilâhin İşte bu e, Allah'ın, ilahın zatında. Ve fihi bâhthun min ve çeyni. Bunun da iki yönü var. İki yönden bunun araştırılması gerekir. Emme evvelen. Birinci noktaya gelince. Feli ennehu kelam Yani söz şu ve de'lke fi datil Yani bu sahabinin sözüdür. Evlebildir. Bir, e, birinci olarak. Muhammed senyen, ikincisi Feli ennehu leysa nasen fil Yani bu iddia bakımından nas da değildir. Tamam yani genel geçer bir kural olarak da nitelendirilemez. Veli zahiru, yani görünen odur ki ennehu erade fi sebilillah, yani Allah yolunda olmayı ifade etmek istemiştir. fi zâtil ilâhi derken Allah yolunda kişinin çabasını ortaya koymayı ifade etmiştir. Ve zelike, bu da şudur diyenler kuffara, çünkü kafirler lemmâ haracû bihi minel harami neydi ya ya bir kabile biz Müslüman olduk diyorlar ama e, yalan söylüyorlar. E, yani bir, bir nevi misilleme yapmak. Hazreti Peygamber'e misilleme yapmak için. Ve biz dini dini öğren, seni dini öğrenmek istiyoruz. Bize şey gönder. Hı -hı. Öğretici gönder. Böyle üç beş kişiyi gönderiyorlar. Onlar da işte Kureyş'e bile teslim ediyorlar. E, Bedri'nin intikamı olması gibi. Öyle bir şey var. Ardalanı var. E, Hubeyb de onlardan bir tanesi hocam. Hmm. E, diyor ki işte nerede kaldık ha? ha kafirler işte onu harem bölgesinde kabe'nin o bölgeden çıkardılar liyak tutlu öldürmek için infaz etmek için. Kale dedi ki, hubeb dauni bana izin verin, usal rek ateyn, iki reket namaz kılayım. Tüm meenşe yaqulu. Sonra da şu iki beyti söyledi diyor. Yani ben Müslüman olarak öldürüldükten sonra önemsemem. Ne önemsemem? Allağin Yani e, mısra şey demek savaş meydanı. Yani nereye atılmışım fark etmez. Ben Allah yolunda Müslüman olarak öldürüldükten sonra hangi yerde ölmüşüm bunun hiçbir önemi yok. Ve zalike fi ve in Yani sonuçta benim hayatım Allah yolundadır. Yubarik ala awsalin kalwin mumazza. Yani işte benim organlarım, cesedim parçalanmış, koparılmış olursa atılsın, fark etmez ben Allah yolunda e, öldürüldükten sonra gerisini hiç önemsemem anlamında iki beyit burası. Ey yani evsalin şelvin mumazza'in ey ağda'un ağda'u cesedin mukatta'in kesilmiş parçalara ayrılmış vücut uzuları e, organlar. Evet böyle bir örnek verdi. Ve emme <gülüyor> hocam hızlı gitmiyoruz değil mi? Yok, bu demek ki bu şey tartışma buradaki zatil ilahdaki zat ifadesi ha, için kullanılır mı? Ha, yani bu birçok metinde geçiyor cam yani işte zat mı kullanılır şey mi kullanılır falan şekilde. Ama sanki Ali el kayıp katılmıyor gibi bu bir sahabenin görüşü duyuyor bir nastaıyor. Bu evet. bir fi sebilili anlamındaki zatil ilah. Anlamında ki evet. Ama şunu da şunu da söylemiyor hocam. Zat kelimesi kullanılmaz da demiyor yani. Evet. evet. evet. ve imma itlaqu'l hakikat. Ha. Hakikat evet. isimlendirmesinin kullanılması bu konuya gelince. Kabe galib-i Süktî, Süktî İbn Subki dedi ki fi Cem'il Cevami isimli eserinde hakikatuhu Allahu Teala'nın gerçekliği, hakikati muhalifetun liseiril haqaik. Diğer hakikatlerin tersine bir şeydi. Onlardan bambaşka bir şey. Onlarla tamamen farklıdır. feenkere aleyhi ibn-i zemelkaniyü haysu kale ibn-i denen alim onun bu görüşünü şöyle diyerek reddetti. yemteni'u İtlağı Lafı Hakkıgıtı Allahü Teala. Yani Hakikat Kelimesi Allah hakkında kullanılmaz demiş İbnül Zemelkani. Gayrı İbn, Zemel İbn Cema İbn Cema de dedi ki Li çünkü bu Lem Yerik Fi Kitabihi. Yani bu Allah'ın Kitabında varit olmamıştır. Hakikat Kelimesi Allah hakkında kullanılması bağlamında ey ayatihi bi yani bütün sıfatlarına konu olan ayetlerin hiçbir noktasında bunu göremiyoruz. Ey estibutiyeti ve i̇şte ister subut sıfatları olsun ister selbi sıfatları olsun. Mesela ke suretilhlas ihlas suresinin diğer adı da tevhid suresi değil mi hocam? Hı hı. Orda orada görmüyoruz diyor ve ke kavlihi yine şu sözünde olduğu gibi le ise şeyun yani hiçbir şey onun gibi değildir ve huve o işten ve görendir ve ala yani zat kelimesinin gerçekliğine işaret eden diğer ayetlerde de hakikat kavramı kullanılmamıştır yani nas'ta geçmediği için Evet. kullanamayız. Ve meratib yani sıfatın çeşitli dereceleri bağlamında delalet eden e, ayetlerde de geçmiyor. Ve la'alle Yani önderimiz olan imamın bu sözünden maksat şu olabilir. mebniyun buna bina edilir edilir. Ala ennel imane geri iman konusuna döndü. لَا يَزْدِيدُ وَلَا يَنْقُسُ ف۪ي حَقِيقَةِ الْإِيْقَانِ Yani ikam kesinleştirmek kişinin tecrübesi yani ikanın gerçekliği bakımından yani herhalde burada şunu kastediyor öyle anlıyorum. Hocam yani imanın bizatihi varlığı açısından, iman kavramı açısından bir artma ve eksilme olmaz. Kesinlik Başka bir şey diyebilir miyiz hocam? Yok yok hani şey daha önce de demişti ya Hı -hı. E, imanda ya kesinlik vardır ya da yok yani ya var ya yok burada çıkan e, evet. noktasında artma ve eksilim o yüzden şüphesiz bir şekilde ya inanırsın evet. ya da inanmazsın yani ya, şunu olmaz. şunu demek istiyorum yani imanın nesnesi değil e, bizzati imanın kendisi iman mefumu itibariyle diyor. Gibi. Ya yani iman kavramsalı anlamında. Yanlış mı anlıyorum? diyorum? İkan kullandığı için bilemedim şimdi. İkan hani yakayım olar kesin. Yok yok. Yo, şunu şunu Hı -hı. hocam. Şimdi insan her her bir şahsın e, yani tecrübesiyle iman edilen konuyu özümsemesi ayrılmesin. Yani kişilerden bağımsız olarak iman kavramını demek istiyorum. Mesela Hı. soyut kavramlar vardır ya onu kastediyorum. İnsanlık deyince değil mi? Hı. Soyut bir şey aklımıza gelir ama insan Ahmet, Mehmet, Hasan Hüseyin dediğimiz zaman direkt şahıslar aklımıza gelir. O şahıslarda bir değişiklik vardır ama insanlık deyince yani bin yıl önce de e, aynı şeydir. İki bin yıl önce, sonra da aynı şeydir. Sanki Hı. biraz ona vurgu yapıyor gibi geldi bana. Ee, devam edeyim mi hocam? Evet, evet. evet. De annel iman marifetullah'tan gidiyor ya zaten ya. Evet. Ve annel iman el bir şekilde iman kafin fi meramin ihsani. Yani bir şeyin eee ihsan seviyesinde yapılması bağlamında arzulanan şekilde yeterlidir. İcmali iman yeterlidir. Felil mu'mini en yaqula eee yani bir müminin ben Allah'ı biliyorum demesi yeterlidir. Bir mümin için. Ha bu ne kadar? Bunun derecesi, mertebesi nedir? E, o, o kadar şey değil. Evvel bir de önemli değil demek istiyor. Hı hı. Yanlışım varsa bize okuracağım. Yok öyle demelidir zaten diyor. Evet. anladım yani, demedim Aynen. Ve emme kavlu men kale. Şöyle diyene gelince. Şöyle diyenin görüşüne gelince ma'arafnake hakka ma'rifetik. Ya Rabbi seni hakkıyla biliyoruz. Gerçek anlamıyla biliyoruz. Tanıyamadık. Hakkıyla bilemedik. Ama ha, ma burada şey mi? Ma var ya. Olumsuzluk, olumsuzluk evet, evet. masum hocam. Evet. Ha bu hatta bir tamam. ayette bu şekilde geçiyor diye hatırlıyorum. Ee, hmm. Birinin sözü olarak ma'arafnake hakka ma'rifetik. Ben bir yandan bir arayayım mı? hangisiydi? Tamam. Yani seni hakkıyla bilemedik evet. yelin e, görüşüne gelince, femebniyun aley. Yani buradaki maksat, yani dayandığı temel şudur: Enne idrak edetti ve ihata te Yani Allah Teala'nın zatını idrak etmek, kavramak ve onun sıfatlarının özünü kuşatmak. لَيْسَ فِي قُدْرَةِ الْمَحْلُوقَاتِ Yani insanların gücü ölçüsünde, nisbetinde, dahilinde değildir. لِقَوْرِهِ تَعْلَى Şu ayete binaen buluyoruz diyor. la تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ Yani işte gözler onu idrak edemez. Hocam müsaadenizle iki dakika kapıyı ben açayım geleyim hemen. Tamam hocam. Evet, özür diliyorum. Estağfurullah. Ve ee, li kavlihi teala yine şu ayete binaen ve la yuhi'tune bihi ilme yani hiçbir bilgi onu kuşatamaz. Ee, bir dakika Evet. Fehtilaful gaziyeti yani burada meselenin farklılığı bir tefavutul haysiyeti. Yani bağlam bağlamın farklılaşması açısındandır. Haysiyet yönü diye de geçiyor ya hocam bir şeyde evet. literatürde. Yani konuştuğunuz bağlam itibariyle olan bir şeydir diyor. Ve minhuna buradan hareketle, bana İmam Şafii'yi, İmam Şafii der ki, men intahaza, li talbi mudebirhi. Yani bu alemin düzenini sürdüren Rabbini e, bilmek için harekete geçerse bir insan. Yani bilme arzusunda olursa, fen teha ila mevcudin. Yani bir var olan da ulaşır yentehi ila e, fikrihi yani zihnin yani belli bir sınıra kadar ulaşabilir diyor yani e, bütün boyutlarıyla onu kuşatamaz anlamında ha bu kişi nedir bu müşebbihi, müşebbihidir. yani teşbih yoluyla Allah'a bilendir şimdi tercümesine baktım hocam orada da fekleri hediye okumuş orası orayı İla, ila fikrihi var ya ila yani. nara e, biraz yanlış yapmış gibi geldi bana. Neyse farklı bir öneriniz var hocam onu da eklerseniz sevinirim. Eyvallah hocam ben şeyi merak ettim de o bir yandan ona bakıyordum bu hadis miydi ayet miydi biz hakkıyla seni tanıyamadık şeyle hemen onu bir kat diye bakıyordum. Ondan şeye vakılamadım. Böyle bir şey şey de... Heh, hadis hadismiş hocam öyle hatta, mi? Ha, hatta malifetik ee, Allah'ım seni hatta supanike diye başlıyor. Allah'ım senin hakkıyla e, bilemedim. Hmm. Anladım. Eyvallah abi. Ee, devam edelim istersen. Ve ve inni ma'anna ilel ademis e, ilel ademis sarfi mi diyelim? Sarfı mı diyelim? İlel ademis sarfi de yani böyle ee, herhangi bir tasarruf yapmanın yokluğuna kanaat getirirse yani bu noktada e, hiçbir şey söylememek lazım gibi bir şey hı hı. fe muattilun o da e, muattıldır yani sıfatları e, sıfatları kabul etmeyen olur hı hı. ve init ma'anne ile mevcudin yani e, herhangi bir Bekir kapıya bak Herhangi bir e, sınır hasetmek yani var olan varlığa var var olmasıyla tatmin oluyorsa ta terife bil aczian idrakihi o da Allah'ı e, idrak etmekten acizyetini Acziyetini kabul etmiştir itiraf etmiştir ha işte bu da kimdir diyor fevva muahid. Bu da işte Tevhidci tam olması gereken budur diyor yani. Yani Allah var, her şeyin sahibi, her şeyi kuşatan, e, her şeyi değiştiren, gücü olan falan bu şekilde bir varlık fikrine ulaşan, aciz olduğunda bilincine varan bir kimse muvahittir. Ve min femme, yine bu çerçeveden hareketle, lema su ile aliyyun radıyallahu ta'ala anil tevhidin, yani tevhid hakkında Hazreti Ali'ye bir soru yöneltildiğinde nasıl bir soru? Ma mana. Bu tevhidin anlamı nedir diye bir soru yöneltildiğinde Fekale demiştir ki En ta'leme enne -e enne ma hatara bi balike yani senin zihnine gelenin olmadığını doğru mu hocam? Evet. evet. Bilmendir. Yani senin zihninin ötesinde bir şeydir yani. Aklına gelenin ötesinde bir şeydir. Ev tevehemtehu fi hayalike. Yani hayalinde vehmettiğin değildir. Ondan başka bir şeydir. Ev tasavvartahu fi halim min ahvalike. Herhangi bir durumda e, tasavvur ettiğin e, şeklin ötesinde bir şeydir. Vallahu Teala vera edalike. allah Teala bütün bunların ötesinde olan bir şeydir diyor. Evet. Ve yerciyu devam ediyorum. İla haden mana kavl Cüneyd'i. Yani bu mana bağlamında Cüneyd'in şu sözüne bakalım diyor. Et tevhid ifradul kıdem minel hadis. Yani kadim olanın hadis olandan ayrılmasıdır. Farklı, farklılaşmasıdır. Eee Ezeli olanın e, zamanlı olan, sonradan olandan farklılaşmasıdır. İlla yahturu bibalike illa hadis. Yani hadis dediğin zaman ancak aklına ne gelir? Hadis varlık gelir. Fe ifradul qidemi, yani kedemin ezeliliğin biricik olması yani hiçbir şeyle kıyaslanabilir olmaması أَلَّا تَحْكُمَ عَلَى اللّٰهِ بِمُشَابَهَةِ شَيْءٍ مِنَ Var olan şeylerden herhangi bir şeyi bir şeyi Allah'a benzetmemendir. لَا gerek zat itibariyle وَلَا فِي الصِّفَاتِ gerekse de sıfatları itibariyle يُوَجِلْ minel الْوُجُوْ hiçbir şekilde Allah'ı hiçbir varlığa benzetmemendir. Fe innehu la tushbihu zatuhu zaten. Allah'ın zatı hiçbir şeye benzemez. Ve la sifatuhu Onun sıfatları hiç başka hiçbir varlığın sıfatlarına benzemez. Gayr-ı Allahu Teala Allah Teala buyurdu ki: "Leise kemitli şeyvun ve huves semi'ul basir." Ayet okumuştuk okumuştuklarınca bel ma ca min talaqil alim ve alqadir ve'l mevcud ve gayri zalika al kadim ve'l hadis şey gelince işte, e, alim kadir mevcut yani gerek kadim olan ve hadis olanlar için kullandığımız bu tür isimlendirmeler fe ve iştirakun sadece burada benzerliktedir lafzi benzerlik başka hiçbir benzerlik yani ne gerek zat açısından ne sıfatlar açısından hiçbir benzerlik yoktu. sadece isimlendirme açısından bir benzerlik vardır fakat ve leysa yakdiru ahadun en esasında hiçbir kimse Allah'a hakkıyla kulluk edemez konumak etmeye güç yetiremez kemahu ehlunnahu ona ehil olanların yaptığı gibi hiçbir kimse aslında bu noktada güç yetiremez. Farklı bir anlam verebilir miyiz hocam? Yok yani gereği gerektiği şekilde ona bir hakkıyla ibaret edemez. Evet. En yukarıda şey demişti zaten bu erken dönemde bu konu tartışılmış. Özellikle o hadis dediğim hadisten dolayı da yani bu Hanif'e diyor ki kul Allah'ı Bilir, nasıl bilinmesi gerektiği öyle bilir. Yani hakkıyla bilinir ama hakkıyla ibadet edilmez. Burada Doğru. şeyler de atılıyor Osmanlı döneminde bile şeyler yazılıyor. Mesela Dendiyeler e, mi? mi? Evet evet. Böyle yani hakkıyla bilinemez. Nasıl bilinebilir? Hakkıyla bilinemez falan gibi. Bazı böyle itiraz şeyler de hatırlıyorum. Erken dönemde bu tartışılmış. Yani bilmek mümkün. Ama bu Hanife burada bilinir e, diyor. Burada bilinemeyen künhüdür Ama bize sıfatlarıyla bildirdiği için çünkü biraz Doğru. da herhalde o dönemde Ceh cehniyede var ya negatif bioloji yapan. Allah hakkında hiçbir olumlu cümle kuramayız. E, alim bile cahil değildir anlamındadır. Yani ama, hocam, buna biraz tepki. ama dikkat edersen aslında Ebu Hanife yani bu bağlamı şeyde bitiriyor. Tevhid kısmı var ya tevhid kısmında bitiriyor. Yani onun tevhidi, onun birliği, say yönünden bir birlik değildir. Hiçbir şey ona benzemez, o da hiçbir şeye benzemez. Ondan sonra işte Allah'ın alemle ilişkisi bağlamındaki sıfatlar üzerinden gidiyor. işte. zatî sıfatlar, fiil sıfatlar ayrımı var ya. İnsan ancak bun, bun, bunların yoluyla bir ilişki kurabilir ve bilebilir gibi bir sistem çiziyor aslında. Muhtemelen cehniyeye karşı bir duruş var burada yani. Allah bir evet. konuşma, olumlu cümle kuramayız, ifbat hükmü veremeyiz. Hep nefi yapmamız gerekir diyen. Ona karşı bir duruş var. Doğru. Doğru. Kesinlikle. Evet. Nedir bu cümle diyor? Ey füstihbâgı ta'atihi min haythu ennel abde a'cizun an mudâvâmeti zikrihî. Yani istihkak gerçekleştirmek. Yani ona itaat, ona kulluğu hakkıyla gerçekleştirmek. Hangi açıdan işte kulun hakkıyla ona kulluk etmesi kulgundan acizdir. Yani daima zik, onun zikriyle meşgul olması ve muvazabe yani daima buna çaba göstermesi ve muva ve muva ve muvazabati şükri. yani şükrünü devamlı şükretme noktasında insan acizdir kema yushiru <gülüyor> ileyhi kavluhu taala Allahu Teala'nın şu sözünün işaret ettiği gibi ve entuddu ni'matallahi şayet Allah'ın nimetlerini saymaya kalkarsanız la <gülüyor> tusuha onları sayamazsınız. Ey ne demek la <gülüyor> tutiku addaha ve addaha onun saymaya güç yetiremezsiniz fadlan an ilqami bi ve sarfiha ila taat yani Allah'a şükrü e, yap ondan sonra onun ona itaat etmek için çaba sarf etmek bir yana yani e, bunlara nerede? vesile olan nasab şükrü nerede yapacaksınız ha, yani nimetleri sayabilirsinizla Tabii bunlara vesile olan nimet saymaktan nacitsiniz. Bunların nasıl yapacaksınız yani? Ve lihazal mana bu mana itibariyle tile denmişti ki kavluhu taala işte Allah sözü işte şu, şu, şu sözünde ya yerlediğine amenu ey iman edenler Allah hakkıyla ne diyelim? Kork sakın, sakın. Kulluk, kulluk edin ve işte onun sevgisini kaybetmekten korkun gibi takvalı olun mensuhun bir kavli taala yani bu ayet su ayetle nesedilmiştir. Böyle dendi diyor ama değil mi yani, hocam? Kıyle zayıf demek. De, zayıf he, zayıf. He, bu bu da doğru değil anladım. Fettakullaha mestata. Yani Allah'a bütçelediğiniz kadar işte kuluk edin. E, takvalı ol. Lianne hatta takva çünkü takvanın gerçekliği eee ya anhu'l yani böyle işte temiz insanlar bu acizdir yani bu takvayı tam anlamıyla gerçekleştirmekten acizdirler. Keme tefserehu seyyidul enbiya'in bi Nebilerin peygamberlerin efendisinin açıkladığı gibi. Ku an yuta'a fe yusa ee, yani o itaat edilendir fela Yusa e, günah işlemmeye günah işlemmeyecek kadar itaat edilmesi gerekendir gibi bir, bir şey mi hocam yani isyan edilmemeli bu ayetin tabi başına bakmak lazım ee, hadis rivayet herhalde bu ya e, tab git de, de geçiyormuş ben deyince yani Hazreti Peygamber o ayeti şöyle tefsir ediyor. Bu itaat At. edilmesi, isyan edilmemesi hmm. e ve yüşkeru felay yükferu evet. e şükredilmesi ama e inkar edilmemesi. Değil mi? Evet. Yani bu Ger şeyi herhalde tefsir ediyor değil mi? Allah'ı gücünüz yettiğince veya yukarıdaki ayet hakiki bir şekilde Allah'tan sakının nasıl olacak? itaat edilecek, evet. isyan edilmeyecek, şükredilecek, inkar edilmeyecek, yani körlük edilmeyecek, zikredilecek e, yüz... unutulmayacak. hatırlanacak, unutulmayacak. Hocam bunu Taberi e, Maide suresinin 102. ayetini tefsir ederken kullanmış bu rivayeti. Yani. Tamam. O zaman bu ben yukarıdaki ayetler değil. Değil, değil. O 100 Maide 102. ayette. Bu tamam. e, bir dur bakayım. 2 ve 3. 2. ayet nerede geçiyor hocam? Ali İmran, 102. ayet. Yerde teğavvül 16. ayet. Evet. Evet, devam ediyorum hocam. Hı hı. Ee, yorulmadık değil mi? İyi iyi sağlar. Ayakเตsano. Tamam. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve tahkiku nasıl? Biz de yorulmadık hocam. <gülüyor> Eyvallah ve التahkiku. bu işin özü açıklaması şudur Ennel marifete marifet ize gerçekleştiği zaman istemarra muha hükmü her zaman geçerlidir fi cemii ahvali'l ibadi bihilaf'il ibadet İbadetin aksine kulların bütün hallerinde geçerli olan e, bir şeydir yani Herhalde marifetli ibadet arasındaki farkı evet. açıklıyor burada. Evet. Ve innaha tecbu alal abdi fi kulli lahzatin ve lamhatin. Yani her an e, ve işte her an işte an yani en küçük zaman birimi her an kula gerekli olan şeydir. Hı hı. Ha muhtemelen şeye gidiyor değil mi hocam? Nereye? Marifet. Marifete gidiyor. Marifet. Evet. evet ve o an istimrari hadil halati lidan fil beşeriyet yani insanın zayıf olması itibariyle her halükarda bunu sürdürmekten nedir acizdir. Anil bil ubudiyet neyi yani kulluğu böyle sürdürmesi durmadan an be an ibadet etmesi Kemal taktizihir rububiyetu rububiyetin gerektirdiği gibi Şimdi burayı nasıl e, oku, okuruz bilmiyorum. Yani fele akalle özel bir tabir gibi geldi bana hocam. Fele şunlar hiç ihtimalden gözden uzak şeyler değildir gibi diyor. Evet. Ennehu, evet. gafletu. Hı hı. E, yani insanda hı, gaflet hı. hali. Hı hı. Evet. Gaflet hali olan vel e, anil hadreti yani böyle gaybi bir şey olabilir değil mi hocam? Yani böyle gönlümüzden olma yani, yani. Bizim, ne diyor gaflet diyoruz ya. Böyle yani gaflet e, anlamında yani evet. e, en gerçekleri, küçük hakikatin gibi bir şey mümkün değil yani. yani. Gerçekleri görememe gibi bir şey hocam. Onların gizli kalması gibi bir şey ifade ediyor sanki burada. Evet. Çünkü illa ee, bir şey olur diyor. Yani az evvel dedi ya böyle sürekli bir buvdiye tahni sürdürmek İnsan bundan acizdir. İlla en küçük bir şey, bir gaflet olur yani. Biraz bu huzur, yani Allah'ın huzurunda olduğu bilgisinden bir kayboluş falan illa olur yani. Bundan aciziz. istiyor. Evet. Aynen. Ve huve kufrün hakikati ve ashabit tarikati. Yani aslında yani bu eksiklik bir anlamda hakikat ehli ve tarikat erbabı arasında erbabına göre bir nevi küfürdür. Evet. Ve ruf'iya 'anil ahmeti ala lisan sahibi şeriati. Yani şayet işte şeriatın sahibinin lisanı üzere bütün herkesten kaldırılmış olsa bile. Eee rahmetün alel Yani burada şunu demek istiyor herhalde hocam. Yani Allah hakkıyla kul etmek çok zor bir şeydir. Evet. Yani her güç güçyetirilecek bir şey değildir. Allah da kullarının bu durumunu bildiği için onlar buna göre muamele etmektedir. Bu evet. muamelesi de bir anlamda rahmetun Evet, evet. Ümmet'e rahmetinden e, dolayıdır. Min haythu şu itibarla ennehu kâşiful e, gımmeti. Değil mi hocam? Kâşiful gımmeti. Yani e, ne diyelim? Çünkü e, anlaşılmaz olan, kapalı olanı kim açar? Allah mı açar? Öyle bir şey diyor herhalde. Evet, Ancak evet. Allah açar. Ve kad eşara subhanehu ve te'ala ile hadi tab yani e, allah Teala böyle bir bakış açısına sonra da işaret ediyor bir kavli Teala şu sözünde. O dedi ya yani, kemâh ve ehlülâhu ifadesi var ya hocam. <gülüyor> yani onu herkes yapamaz. Ama böyle çok az belli başlı bu işinde ehli olanlar vardır. Orayı açıklıyor sanki burada. Hel ehlu ve ehlu İşte ayeti geçti üzere. İşte o onlar ve o işte takva ehlidir ve ma'rifet ehlidir. ahadin en yani hiçbir kimse için mümkün değildir şöyle demesi. Allah'a hatta ibadetiği Allah'a hakkıyla kulluk ettim demesi kimse için mümkün değildir. Lakin ne ufakat eyyeşşe'ni <gülüyor> işte her her, her, her her herhangi bir durumda ya'buduhu kul kulluğunu yapar ey e, abeduhu emri kema umira kema umira mu kema emara boyca. şey abduhu diye fail okursak ya'buduhu abduhu kulu ibadet eder bir emre yönelir. Emr-i, ha, emri. gibi deriz. Evet. Em, em, yani Allah'ın Allah nasıl emrediyorsa onu riayet ederek kul kulluğunu yapar. Evet. Ey vıfka hukmihi yani Allah'ın hükmüne göre ve in kunna acizina an ada'i hakkı. Onu hakkıyla yerine getirmekten aciz olsak bile belli bir noktaya kadar onu yapabiliriz. O da bizim için yeterli olan bir sınırdır. Evet. Ve lihada hala ba'dul arifine bazı ifan sahipleri şöyle demişlerdir bu nedenle lev la emarahu subhanehu yani şayet Allah şunu okumayı emretmemiş olsa idi iyyâke na'budu ve iyyâke na'istel dönüş olsa idi. Lamma qara'tuhu. Ya yani emretmemiş olsaydı okumazdı. Hıh. Hı. Evet. Bir evet. adem isimliği fi makam-ı hakikat-ı ihlas-ı fi ubudiyet-i kulluğu kulluğu yani böyle ihlasın tam e, hakikati itibariyle gerçekliği bunu gerçekleştirilmesi bağlamında hak Yerine getirme imkanı olmaması bakımından hı hı. bunu okumazdım ama Allah emretti okuyoruz diyor. Yani burada bunun farkındayız diyor. Yani Allah kullu hakkıyla yerine getiremiyoruz. Ama Allah emrettiği için bu ayeti okuyoruz diyor. Ve tahsisin istianeti fil ibadeti ve min minel hadreti rububiyye Yani Yüce Allah'ın tamam mı işte ne bileyim Sadece ondan yardım dilenmesi, kulluk bağlamında ve diğer noktalarda ya bunları hakikleye ne getiremiyoruz biz. Ama Allah emrettiği için bunu okuyoruz diyor. Vele Allahu muhtemelen Aleyhisselatü Vesselamu fi nahvi hadel makami bu bağlamda şöyle bir şey söylemiştir. La ahsa thnâ a ya Rabbi, yani ben hakkıyla seni hamdü sena edemem. Yani bunu sayamam yani. Ente kema etneyti ala nefs sen kendini nasıl e, yüceltiyorsan ben o derecede seni yüceltme kudretine sahip değilim. Ve kâne yestagfiru ba'de ferâghil ibadeti. Bu itibar Hazreti Peygamber ibadetini bitirdikten sonra istiğfar ederdi. İman yani bu imayı vererek ila mukassirun fi taat. Yani kulluğu hakkıyla yerine getiremediği, bu noktada eksik kaldığını ima edercesine e, her ibadetten ibadetinden sonra istiğfar eder. Kema yushiru gavl ileyhi kavluhu taala. Yani Allah Teala'nın yani şu ıı, sözünde olduğu gibi telle hayır lemma insan onun emrettiğini yerine getiremez. Ve teferru ala, tahkik, ala Ne diyelim hocam tedkike burada? Ala yani, yani bunu en ince noktasına kadar açıklanması bağlamında, evet. imamın bu sözünün gerçekliğine ilişkin çok çeşitli açıklamalar yapılabilir mi diyor hocam? Bu üst süste koyduğuna göre, imam bunu yapıyor. Evet. Bu, evet, bu, evet. bu sözün, bu tahkike ne şu sözü şey yapmış oluyor, şey daha netleştirmiş oluyor. Evet. Ne yapalım? Burada bırakalım mı, devam edelim mi? Ne diyorsunuz? Evet. Evet arkadaşlar. Bir sayfa daha gidelim mi bırakalım? Gidebiliriz hocam. Bir sayfa daha mı okuyalım? Gidebiliriz Sayfa evet, daha. sayfada. Ve yestevil mu'minune kulluhum fil marifeti yani marifet açısından bütün müminler eşittir. Ey fi nefsi yani gözü itibariyleştir. Ve yakini yakın bağlamında ey fi emri dini din bağlamında ve tevekkülü yani burada herhalde hocam kavramsal boyutu ifade ediyor değil mi? Evet. Kavramsal yani bu bu kavramlara muhatap olma bakımından sanki böyle bir şey diyebiliriz. Evet bu hanifenin şeyi şu. Kimse imanında kimseyi ölçmesin. İman konusunda. Eyvallah. Hiç kimse tasnife tabi olmasın. Çünkü bu harici tecrübesi ortadaydı. Evet. İşte bunu hep vurguladığı şeyler. Evet. Eşittir. Bu Eyvallah. Yapayım Ve tevekkülü tevekkül noktasında ey e dune gari, Yalnızca Allah'a sığınma bağlamında. Ve, ve işini ona e, havale etme bağlanıyor. Vel muhabbeti, muhabbet. Ey lillahi ve resulü. Allah ve Resulüne muhabbet. Vel rıday. E, rıza. Ey bit takdiri vel gada. Yani e, Allah'ın koyduğu ölçüye e, ölçüyü kabullenmek. Vel khawfi e, ve recel. Ey min gadabi, e, min gadabi ve ukubeti. Yani Allah'ın öfkesinden vazaplandırmasından korkmak ve recay ey ve mesubetihi yani hoşnutluğunu ve ödüllendirmesini ummak. Bağlamında bütün müminler eşittir. İlm bilki ennahu yuhibbu alen abdi Allah kulunu sever. Nasıl sever? En yekuna haifen recayen li kavli allah Teala'nın şu sözüne bilen yani halk ve reca arasında olmasını sever. اَمَّنْ huwa qanitun اَنَاءَ الْلَيْلِ سَاجِدًا Yani ne diyelim hocam buraya? Yani zannetmekte midir? Yani gece boyunca ibadet eden, secde eden وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْاٰخِرَةِ يَحْذَرُ الْاٰخِرَةِ Ahiret e, endişesiyle, ahiretteki halinin ne olacak endişesiyle. Ve evet. yercu rahmete rabbihi, Rabbinin rahmetini uman kimse. Bu galiba şey, böyle ileriyle diğerlerini mukayese eden bir ayetin bir kısmı diyen Evet. İşte gece vakti kalkan, secde eden, şey yapanla öbürküler. Bir Bir mi? Evet. Ve kavlullah yine şu ayet: Yed'un rabbahum bi ve tama. A. Yani Rablerine böyle خوف ve özlemle, tutkuyla evet. dua edenler. Ve evet. tahkiku bunun açıklaması şudur. Enne'l recae, reca kelimesi yestel zimul havfe. Reca, korkuyu gerektirir. Velâv lâ olmasaydı yani reca var, yok. Zâlikele kâne emn. O zaman bu tamamen bir güven hali olur. Kâf yok, reca var. Böyle bir rahatlama olur. Vel hav ye stilzımur da recayı gerektirir. Bunlar göbeklerin tabirindeyse göbekleri birbirine bağlıdır. Velâv lâ yani eee var, reca yok böyle olsaydı le kana kanuten ve yasan. Yani bu da tamamen nedir? Ümidini yitirmek. Hmm. Evet. ümitsizliğe düşmek olur. Hmm. Fel havful mahmudus sadiku. Yani böyle övülen, doğru olan korku nedir? Mahale beyne sahibi ve beyne maharimillahi subhanahu. Yani bu korku sahibiyle ile Allah'ın koyduğu sınırlar arasında yani bu ölçüye dikkat etme gibi bir şey değil mi hocam? Evet. Ölüm korku. Evet. Evet. Vel okuduk e, zaten. Fe iza tajawaza dalike eğer bu noktayı aşar aşar ise keyfe minhu korkulur el yasubul kanut. Ümitsizlik halinin olmasından korkulur. Bu yukarıda sahibi dedi yani o kişi olması lazım. Yani kişiyle evet. Allah'a param koydukları arasına eee giren evet. şey, övlen korku. Aynen. Yani bu yoksa bu aşırı bu seferde ümitsizlik olur. O da kötü bir şey. Yani ayarında tabii, tabii. bir korku. Aynen. Bir <gülüyor> recaul mahmudu övlen reca'da, e, şudur recaul raculün yani e, bir kişinin umudu amle bir taatullah itale ala nurin bir rabbi. Yani Rabbinden kendinden bir nur gelmesin. Yani ta, amel ederek onu itaat etmeye çalışarak Rabbinden nur gelmesini ummasıdır. Evet. rajin bir metsubeti. Yani yani bu kabuğunun yani karşılık bulduğunu e, ummasıdır. Evet, sevabını beklemesi aynen ev erjülün el nebuden ben tüm metaabeminu ilallah yani adam evet günah işlemiş ama sonra bu duyguyla bu umut haliyle evet. Allah'a tövbe etmiş ondan kurtulmak için bu da nedir? Fıvra rezinli mafiyeti Allah'ın mağfiretini isteyendir. Ama eğer adam ısrarcıysa iffetsizlikte ve günahlarda bir kişi tamamen devamlı olarak böyle aşırılık içerisindeyse, gevşek davranıyorsa, ihmalkarsa, hatalara batmış bir şekildeyse, ve eğer Allah Teala bil herhangi bir şey yapmaksızın da Allah'tan bir umut yattığı yerden tabirlerindeyse, yattığı yerden Allah'tan bir şey bekliyor ise Fehada huvel gurur. Bu aldatıcıdır. Onu aldatır. Ve temen ve temenni ve ve Yani bu boş beklenti. Boş beklentidir yani. Yalan. Evet. Yer ber rast. Kale Ebu Doğru hocam? Bu alim ben, ben ilk defa duyuyorum. Ben de, de duymadım, duyuyorum duymadım hocam abi ya. Ben de duymadım. Rüdbari. Evet. Rüdbari veya Rüdbari bilmiyoruz zaten. Sufiymiş. 323'te vefat etmiş. Hmm. El -ha evet. El-Khavfu ve-Reca yani Khavf ve-Reca güzel bir benzetme yapmış hocam burada. Ke-Cenaheyd Kuşun iki kanadı gibidir. İzesteve ya Eğer ikisi dengede olursa, ikisi de kanat çırpar ise istevet dayru. Yani kuş böyle düzgün bir şekilde uçar. temme tayaranuhu Uçuşunu da sağlıklı bir şekilde tamamlar. Ve izâ nakası ahaduhuma Kanadın biri çalışıyor, biri çalışmıyor. O zaman ne olur? Vekâ fihin Eksiklik olur onda. Ve izâ zehbe yani gitmeye, ikisi de giderse, yani hiç iki kanatta çalışmıyor. Sârat daîru fî haddilme artık o kuş ölmüş demektir. <gülüyor> ben bu benzetmeyi kullanıyordum. Kendim, buldum. Kendim buldum zannediyordum ama <gülüyor> asırlar öncesinde çoktan bulunmuş. Patent, patentini Rüzbali almış hocam. Evet, artık onu anmamız lazım. bir Rıdbari, hı hı. dediği gibi. Ama hocam şey e, ortak akıl bir hocam yani. Evet. <gülüyor> bu da güzel bir şey yani. Evet. Ve herdeleli zekerahus şeyhun e, şeyhin zikrettiği şey budur. Muafikun lima ruhi an Omar radıyallahu anhu Hz. Ömer'den rivayet edilen e, ne uygun olan. He, şeyh dediğin kim burada hocam sence? Bu, bu, Ruzbari bence. Yani Etti bu şey Hazreti Ömer'den evet. rivayet uygundur. Bakalım sözlerde uyuyorsa o durum. Evet. Ne demiş? Enne kâle şöyle diyor, diyor. diye fil mahşeri mahşerde seslenildiği zaman enne vahiden birine seslenildiği zaman. Şayet seslenilirse cennete, he, cennete girecek bir kişiye seslenilirse ercu en Onun hı. benim olmasını isterim. Bu meşhur olan meşhur bir sözü var ya değil mi? Hı. Ve in kîle inne vâhiden yedhulun nâre, ya işte cehenneme gelecek bir kimse söylendiği zaman ehafû korkarım en ene. Onun ben olmasından korkarım. Buna uygun diyor değil mi hocam? Hı hı. Evet evet. Ve qâle bâbuhum bir kısmı da de, dedi ki يَنْبَغِيْا اَنْ يَكُونَ الرَّجَاءُ bil مِلْحَدِيْتِ الْقُدْسِيِّ Yani evet reca ve haf yukarıdaki gibi tam dengede denebilir ama ikinci görüş reca biraz daha yukarıda olması lazım. Yani yüzde altmışa yüzde kırk gibi diyor. Bu <gülüyor> hadis-i kudsiye binaen اَنَا عِنْدَ وَنِّ عَبْد۪ي Abdi, evet. abdi bi mi Evet, ab Yani, yani bugün beni nasıl zannediyorsa ben onun üzereyim. Fal yakın bir <gülüyor> maşa. Beni istediği gibi e, şey yapabilir, e, zannedebilir Hı. anlamında. Ve <gülüyor> Bazıları da dediler ki, el aüla, el aüla hocam. Evet. En yakın al kafu galber inda şabab ve yani evet. gençlik ve böyle sağlık saat yerindeyken evet. kavfun daha yüzde altmış olması lazım. Evet. Ve recau alel kiberi reca'da evet. yaşlı yaşlılar. Artık e, imkan kalmamış. Evet. E, değil mi? Evet. Yani evet. Yapacak bir şey yok. Ve evet. maradi ha. evet. hastalık halinde de kavlihi aleyhissalatu vesselamu kable mevdiyi biterlesin. Hazreti Peygamber'in ölümünden önce, vefatından önce üç kere söylediği gibi hmm. la yemutun ahadukum illa hmm. yani hiçbiriniz Rabbi yani Rabbini böyle hüsnü zan ile e, tasavvur etmeden ölmesin. Hmm. Haza ve kullu ahedin iza ne diyelim ve işte her bir insan iza Hiftehu mu diyelim hocam? Bu şey mi acaba? Bu, bu T niye geldi acaba? Yani sanki karşıya yani muhataba şey yapıyor hocam. He, yapıyor he, tamam którym, olabilir evet. <Gülüş> İzâ hiftehu korktuğun zaman herepte minhû. Kaçarsın illa Allahu teala. Yani ancak bu havfı Allah'a Allah karşı yapabilirsin. Yani o o onun gaz, gazabından kaç kaçmaya çalışırsın gibi bir şey herhalde. Fe inneke izâ khiftahu harib taminhu yok harib ve yine korktuğun zaman yine Allah'a kaçarsın. Korkuyorsun ya ve bu öyle bir korku ki Allah'ın gazabından kaçıyorsun nereye onun rahmetine kaçıyorsun. Yani bütün yollar hep ona çıkıyor anlamında evet. biliyorsunuz vel haifu, korkan haribun min rabbihi ila rabbi. <gülüyor> evet. Rabbinden Rabbine kaçandır. Evet. keme yusiru ileyhi kavluhu teala. Yani ayette de geçtiği üzere fefirru <gülüyor> ilallahı, Allah'a doğru kaçın. ve kavluhu aleyhisselamu, Aleyhissalatu ve selam Hazreti Peygamber'in şu sözünde oldu. la melce ve la mence minke illa ileyke Rabbi, senden başka gidecek kaçacak yer yok abi ya şurayı da tamamlayayım diyeceğim başla geleyim diyeceğim ama o zaman da en az bir yarım saat daha gider gibi geliyor hocam bana ya, varmış, evet hocam. ya başla gelelim diye uğraştım ama <gülüyor> bilmiyorum sen bilirsin fark etmez yok abi burada bırakalım bizim bir ikinci dersimiz var senin de altıda dersin var zaten yani hmm. biz soluklanma zamanı olsun senin. İyi olur evet, iyi olur. Tamamdır. Eyvallah. Hadi. Evet kaydı kapatabilirsiniz arkadaşlar.